Herkese merkezler Türkiye'nin tarafı tarafsız ama bir tane karşınızdayız Ben Dülmen tarz maza tarz ben Tarık Mazra, ana haber bülteni başlıyor Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri istiyacını paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanışacak e, olursak Twitch tarz haber bir sosyal cep tarz haber Pinterest tarz haber ok tarz haber TikTok tarz haber bir Facebook tarz haber link edin tarz haber yay tarz haber tam bu tarz haber tarz haber tarz haber Twitter tarz Aperyated Grand Type 70. Sür 8 YouTube Tarık Haber TV'de Ömer Tarık Masyapta'yla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Hem bugün İstanbul için imsak vakti 0501 diğer ideyimizin için imsak vakitleri üretmek istiyorsanız tarikhaber.com'dan bakabilirsiniz. Borsa bakacak olursak dolar günü düşüşte kapattı 19.23 ile Euro 21.00'da düşüşe altın 1.242 ile yükselişte ve, ve İstanbul borsası günü 4.924'te ile günü yükselişte kapattılar. AK Parti'ye Muharrem'in caclaması geldi oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi. Seçimlere sayılı günler kala herkes hangi adayın ne kadar oy alacağını merak ediyor. Araştırma şirketlerinin yanı sıra partilerde temponun arttığı şu günlerde sahada kenar araştırmalarını yapıyor. AKP'ye Başkan Yardımcısı Hamza'da, Memleket MHP'ye Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmış. İşte İnce şu anda ne kadar? kadanne e, şu an ne kadar destek görüyor oyun nereye arttı işte merak edilen soruların yanıtı. AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması. Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi. olu paylaşım. <gülüyor> Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Peş peşe görüşmeye geldi. Büyük Birlik Partileri desticiden kritik açıklama geldi. Meclisin 160'ını altmışını alabilirdik. MHP listeyi verince dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız var. Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı listelerde seçime gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonra saçmalarda bulunan desticinin MHP'nin milletvekili aday listesinin YSK'ya teslim etmesine ilişkin açıklaması ise dikkat çekti. İşte haberin detaylar. Peş peşe görüşmeler. BBP lideri desticiden kritik açıklama meclisin yüzde altmışlığını alabilirdik Milliyetçi Hareket Partisi listeyi verince. 7 Nisan 2023-19-18 son güncelleme, 7 Nisan 2023-19-23. Büyük Birlik Partisi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı listelerle seçime gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Destici'nin, MHP'nin milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etmesine ilişkin açıklaması ise dikkat çekti. İşte haberin detayları. Takip et. Büyük Birlik Partisi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hepimiz ayrı listelerimizde seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı'ndan seçim trafiği DSP ve BBP seçim kararlarını duyurdu. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince, Milletvekili Aday Listesini Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK sunan MHP'ye hayırlı olsun dileğinde bulunan desteği şu ifadeleri kullandı. Bizim de tabi liste çalışmalarımızda teyamül yoklamalarımız bitti. Mülakatlarımız da sona erdi. Listelerimiz hazır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bu sadece listelerle ilgili değil. Seçimlere biliyorsunuz biz daha önce tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Ben sadece şunu ifade etmiştim. Cumhur İttifakı'ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur. Diyelim ki bizim şu an dört partimizin oyu yüzde 47, 48, bununla biz çok rahat meclisin yüzde 55, 60'ını çıkartabiliriz diye bu düşüncemi daha önce Sayın Cumhurbaşkanımla da televizyonlarla da paylaştım, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı. Partilerin kendi listesiyle seçime girmesi, kaybetme riski oluşturur mu? Hepimiz ayrı listelerimizde seçime giriyoruz. Demokratik Sol Parti'nin de DSP, Cumhur İttifakı'na dahil olmasını değerlendiren destici şunları kaydetti. Onlara da hoş geldiniz diyorum, hayırlı olsun diyorum. Türkiye'nin en kötü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Gülen Ecevit Türkiye'de birkaç dönem başbakanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanlık yapmış kıymetli bir siyaset adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakı'nı destekliyor olması çok kıymetlidir. Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olan sol seçmene de bir mesajdır diye düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen Biz Varız, AK Parti var. Bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım.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 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Profesyonel futbol disiplin kurulu sevkleri açıklandı. Mario Ecardi'yi Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle disiplinde sevk edildi. Son dakika ben Öğreniz, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet yaptığı açıklamalarıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray'ın Arjantinli Yıldızı Mario Ecardi'nin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çevik, Galatasaray Başkanı Röksü'nü özmek. Sportmenli aykırı hareket nedeniyle Başakşehir Teniz Direktörü Emre Beyazoğlu ise hakaret nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan sevk edildi. İşte detaylar. BFDK sevkleri açıklandı. Moro Icardi Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle disiplinde. 7 Nisan 2023-2022 son güncelleme. 7 Nisan 2023-2022 Son dakika. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla PFdK setlerini açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belozoğlu ise akaret nedeniyle pfdK'ya sevk edildi. İşte detaylar. Takip et. Mauro Icardi. Arjantin. Yaş 30 pozisyon forvet. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Türkiye Futbol Federasyonu, TLF, resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise akaret nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yılın soygunu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu şeklinde paylaşım yapmıştı. PFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Medipol Başakşehir FK Kulübü Teknik Sorumlusu Emre Berezoğlu, 5 Nisan 2023 tarihinde oynanan Galatasaray Arşe, Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki hakaretleri. Nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 6 Nisan 2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PPDK'ya sevkine karar verilmiştir. Galatasaray AŞ Kulübü'nün 5 Nisan 2023 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ, Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası Müsabakası Sonrası Kulüp Sosyal Medya Hesabı'ndan yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca PPDK'ya sevkine Galatasaray AŞ Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbey'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca pfdk'ya sevkine. Galatasaray AŞ Kulübü futbolcusu Mauro Emanuel Üçabı, nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PfdK'ya sevkine karar verilmiştir. Beşiktaş AŞ Kulübü'nün 5 Nisan 2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle, sportmenliğe aykırı hareket, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca PPDK'ya sevkine. Beşiktaş AŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nurçevi'nin 5 Nisan 2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle, sportmenliğe aykırı hareket, nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca PPDK'ya sevkine karar verilmiştir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hamit Altıntop'tan genç oyuncu açıklaması. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatlere bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Halka açıkça söylemektense çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu geldi. AK Parti'de ekonominin başına geçeceği iddia ediliyor. AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken attığı Mehmet Şimşek adamının yankıları sürüyor. Eski Maliye Bakı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde... Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından AK Parti ile Şimşek arasındaki temasların devam ettiği konuşulurken İYİ Parti'de Mehmet Şimşek'in çağırmaları yapılan hataların bir kabulü halka açıkça söylemektense bu şekilde yapıyorlar sözleriyle çarpıcı bir değerlendirme de Halka açıkça söylemektense çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu. AK Parti'de ekonominin başına geçeceği iddia ediliyordu. 7 Nisan 2023 16:07 son güncelleme, 7 Nisan 2023-16-20. AK, AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken attığı Mehmet Şimşek adımının yankıları sürüyor. Eski Maliye Bakanı Şimşek geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından AK Parti ile Şimşek arasındaki temasların devam ettiği konuşulurken İYİ Partili isim, Mehmet Şimşek'i çağırmaları yapılan hataların bir kabulü. Halka açıkça söylemektense bu şekilde yapıyorlar, sözleriyle çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Takip et. Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti ekonomide ilk yıllardaki serbest piyasa politikalarına dönüş seçeneği değerlendiriliyor. Bu kapsamda Mehmet Şimşek ile peş peşe gerçekleşen görüşmelerde gündemdeki yerini koruyor. Millet İttifakı'ndan gelen yoruma göre Şimşek ile sürdürülen temaslar ekonomideki gidişatla ilgili. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçimi kazanmaları durumunda ekonomiyi yönetecek isimler arasında kendisi ve Ali Babacan'ın olup olmadığına dair de bir mesaj verdi. Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Topu liderlere attı. Ekonominin başına geçecek isimler. Gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Bilge Yılmaz, ekonomiyi Ali Babacan ile mi yöneteceksiniz, sorusuna yanıt olarak topu genel başkanlara attı ve bu konuda kararı genel başkanlar verecek, büyük ölçüde de halkın oyları yansıtılacak. Henüz o konuda bana ulaşan bir kararları yok diye konuştu. Milletvekilliğine başvurdu mu? Özdemir'in siz milletvekilliğine başvurdunuz mu sorusuna, hayır yanıtını vermesi üzerine Özdemir gülümseyerek yeterli cevap bence dedi. Seçime kadar sürdürecekler, sonra çok kötü bir yere çıkacak. Ceyhan'dan Özdemir, Yılmaz'a AK Parti ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşme trafiğini de sordu. Anlamak çok zor değil, diye yanıt veren Yılmaz, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi. Uygulanan model, model kelimesine aykırı ama uygulanan ekonomi modeli çöktü. Kurdukları model işlemiyor, onlar da farkında. Seçime kadar taşıma suyla, Suudi Arabistan'dan birkaç milyar dolar, Biden, Katar, Rusya bu paralarla sürülemeyecek bir şeyi seçime kadar sürdürecekler. Gidilen bu yol sonra maalesef çok kötü bir yere çıkacak, onun da farkındalar. Yapılan hataların bir kabulü. Yılmaz, ayrıca Şimşek'in çağrılmasıyla ilgili şunları söyledi. Mehmet Şimşek'i çağırmaları yapılan hataların bir kabulü. Alka açıkça söylemektense bu şekilde yapıyorlar. Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması. Şimşek ile görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarımızı güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor, açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu tiitini beğenmişti. Şimşek geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sana söz, tiitini beğenmiş, daha sonra yaptığı açıklamada, maalesef oluyor böyle şeyler. Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz. Affolar demişti. İlginizi çekebilir. Rusya 14 Mayıs seçimlerinde kimi destekleyecek? Lavrovdan dikkat çeken yanıt. Akşener'in başlanışmanından oy oranı sözleri. Aşamazsak. Son iki gün kaldı, siyasetin gündemi hareketlendi. Kulislerde bu konuşuluyor, yeniden refah. Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İlk kez böyle görüntülen de Türkiye'yi endişelendiren gerçek. 400 kilometre hiç kesinsiz devam ediyor denildi. Bilim insanları harekete geçtiği bir ay üstülen saha incelemeleriyle beraber hava aracıyla kayıt altına alındı. 11 yaklaşık 400 kilometrelik güzel kırığı. Yüzey kırığı kesintisiz olarak ilk kez bu çözünürlükte görüntülerdi. Adeta yeryüzünün şeklini değiştiren Karamanmaraş merkezi depremler sonrası Göksun ilçesi ve yakınlarında yeryüzüde gerçekleşen yer değiştirmeler sonucu e, derede meydana gelen oluşum dikkat çekti. Bölgedeki fayların 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu bilgilerdi. İlk kez böyle görüntülendi. Türkiye'yi endişelendiren gerçek, 400 km hiç kesintisiz devam ediyor. 7 Nisan 2023-935 son güncelleme, 7 Nisan 2023-103. Lim insanları harekete geçti. Bir ay süren saha incelemeleriyle beraber hava aracıyla kayıt altına alındı. 11 ildeki yaklaşık 400 kilometrelik yüzey kırığı kesintisiz olarak ilk kez bu çözünürlükte görüntülendi. Adeta yeryüzünün şeklini değiştiren Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Göksün ilçesi ve yakınlarında yeryüzünde gerçekleşen yer değiştirmeler sonucu derede meydana gelen oluşum dikkat çekti. Bölgedeki fayların 7, üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu bildirildi. Takip et. 6 Şubat'ta 11 ile etkileyen ve Türkiye'yi deprem gerçeğiyle bir kez daha tanıştıran depremlerden yaklaşık 2 ay sonra çok çarpıcı görüntüler paylaşıldı. Deprem bölgesindeki 400 kilometre süren fay hattı kesintisiz olarak boydan boya görüntülendi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde batıdan doğuya doğru yer değiştirmelerin uzunluğu 9 metreyi buldu. İlk kez bu kadar yüksek çözünürlükte yapıldığı belirtilen çalışmalar ayrıca yer değiştirmelerin derede küçük gör oluşumuna yol açtığını gözler önüne serdi. İşte 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip o fay hattından görüntülerle çalışmanın sonuçlarından ayrıntılar. İHA ile görüntülendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Cengiz Yıldırım yürütücülüğünde aynı enstitüden Profesör Doktor Mehmet Akif Sarıkaya, Doçent Doktor Orkan Özcan ve Doktor Semih Sami Akay tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından deprem yüzey kırının kesintisiz görüntülenmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bilim insanları depremlerin etkilediği 11 ilde yaklaşık bir ay süren saha incelemelerinde bulundu. Çalışma sonucunda deprem bölgesindeki 400 kilometre deprem yüzey kiri kesintisiz olarak insansız hava aracıyla kaydedildi. Derede göl oluşmuş. Çalışmada göksunda 30 ile 40 santimetrelik yer değiştirmeler yaşandı. Ancak göksunun 20 kilometre doğusunda köyünde yolun 7 metre yer değiştirdi. Bu yüzden bölgedeki derede küçük göl oluşumu tespit edildi. Aynı araştırmada, Göksu'nun doğusundaki Barış yolların 8,6-8,9 metre yer değiştirdiği, bu nedenle yolun kullanılamaz hale geldiği, yol üzerindeki enerji iletişim hatlarının bir önceki konumuna göre 8 metre batıya doğru hareket ettiği belirlendi. Gaziantep'teki Narlı bölgesindeki tarlaların yatay ve düşey yönde yaklaşık 1 metre 80 santimetre çöplüğü tespiti yapıldı. İkinci depremde 8-9 metrelik yer değiştirmeler ölçtük. Profesör Doktor Cengiz Yıldırım, araştırmaya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ekip oluşturarak bir madde bölgeye hareket ettiklerini söyledi. Projeyle bir deprem yüzey kırının baştan sonuna kadar örneğini çıkardıklarını belirten Yıldırım, ilk depremde 300 kilometre, ikinci depremde yaklaşık 100 kilometre boyunca kesintisiz olarak 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü ve yüksek yersel doğrulukta yüzey kırını haritalandırdık. Bu çalışma daha önce Türkiye'de bu kadar yüksek çözünürlükte hiç yapılmamıştı." Dünyada da bizim ulaştığımız çözünürlüğe ulaşılmadı. Amacımız yüzey kırığını en küçük kılcal çatlaklarına kadar birincil ve ikincil yapıları olmak üzere haritalamak, bunun üzerindeki yer değiştirmeleri belirlemekti, dedi. Gaziantep'i merkez alarak en güneyde Hatay Havaalanı'nın olduğu bölgeden, kuzeyde Çelikan'ın Mutlu Köyü'ne kadar birinci depremin yüzey kırığı boyunca çalıştıklarını anlatan Yıldırım, ikinci depremin yüzey kırığının göksünden Nurhak'ın kuzey doğusundaki Köyü'ne kadar bütün bölgeyi kesintisiz olarak uçtuk. Bölgede farklı faylar hakkında bilgilerimiz çok sınırlı. Bu faylar 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. Bu ilişkiyi anlayabilmek için bu deprem yüzey kırıklığının çok detaylı şekilde haritalanması gerekiyordu, diye konuştu. Çalık dışmada birinci deprem büyüklük olarak ikinci depremden daha büyük olmasına rağmen, yer değiştirmelerin ikinci depremden daha düşük olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü. Ölbaşı çevresinde yer değiştirmeleri 6 metre civarında ölçtük ama ikinci depremde yer değiştirmeleri 8-9 metre arasında ölçtük. Depremde en fazla hasarı fay zonu boyunca Nurdağı, Kırıkhan, Atay merkezde gözlemledik. Kuzeyde deprem yüzey kırının daha çizgisel, dar bir zonda ilerlerken güneyde, Atay civarında çok daha geniş bir zonda yüzey kırının oluştuğunu belirledi. Dili fayların haritalanması çok önemli. MTA yaklaşık 30 yıldır Türkiye'nin diri faylarını haritalandırıyor. Depremde fayların haritalanmasında çizilen fayların bir kısmı yüzey kırığıyla çok net örtüşürken bazı yerlerde yüzey kırığının çizilen bu faylardan uzaklaştığını ve bu fay çizgilerinden saptığını gördük. Çoğu yerde gerçekten fay, yüzey kırığı fayını takip ediyor ama etmediği alanlar var. Projemizde ileriye yönelik olarak deprem beklenen fay zonlarının tekrar gözden geçirilmesi, özellikle sakının zonlarının genişliğinin belirlenmesi anlamında önemli bir katkı verecek. Çalışmamız 3 boyutlu bir çalışma. Burada sanal bir stüdyo oluşturduk. Buraya gelenler sanal gözlüklerini taktıklarında artık yüzey kırığı üzerinde yürüyebilecekler. Bizim sahada gördüğümüz çözünürlükte ve detayda yüzey kırığı üzerinde ölçüm yapabilecekler. Ana yol yaklaşık 4 metre yer değiştirdi. Jeofizik ile deprem bölgesinde yüzey kırının deformasyonları ile ilgili gözlemler de yaptıklarını anlatan Yıldırım, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a doğru ana yolun yaklaşık 4 metre yer değiştirdiğini tespit ettiklerini belirtti. Yıldırım, Pazarcık ve Gölbaşı'nda tarla sınırlarında 5 metreye varan yer değişmelerin yaşandığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu. Buralarda küçük derelerin yataklarında 5 metreye varan yer değiştirmeler olduğunu gördük. Pazarcık'ın hemen kuzeyinde Gölbaşı'na doğru demiryolunun deprem sırasında zarar gördüğünü ve yamulduğunu gözlemledik. Bu gözlemler çok önemli. Deprem sırasında bu yer değiştirmelerin dağılımı, bu deformasyonun çevredeki hasar zemin ilişkisi, inşaat mühendisliği ve yer bilimleri mühendisliği açısından tartışacak konular. Biz de onlar için veri tabanı oluşturduk. 400 kilometrelik hat boydan boya tarandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden öğretim üyesi doçen Dr. Orkan Özcan ise deprem yüzey kırının belirlenmesi için insansız hava aracı kullandıklarını söyledi. Endüstriyel olarak tasarlanan insansız hava aracına entegre edilen yüksek çözünürlüklü algılayıcılar kullanarak verileri topladıklarını anlatan Özcan, çalışmada 400 kilometrelik hattı tamamen taradık. Bu kapsamda optik verilerle gözle görebildiğimiz kısımları olabildiğince takip ettik. Burada takip edemediğimiz, orman altı, tarım, Nadas'a bırakılmış alanlarda veya şehir merkezlerindeki yerlerde yüzey kırının takibi için termal veriyi kullandık, diye konuştu. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Genç Asubaydan aç. Hava haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saat bu ekranları ve diğer haberimize geçiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Mertem 3 projesi kapsamında 6. Deniz Karakol uçağı hizmete girdi açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Mertem 3 projesi kapsamında 6. P72 Deniz Karakol uçağının hizmete girdiğini açıkladı. NDS duyurdu. Meltem, 3 projesi kapsamında 6. Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi. 7 Nisan 2023-2144 son güncelleme. 7 Nisan 2023-2144 Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Meltem, 3 projesi kapsamında 6. P, 72 Deniz Karakol Uçağı'nın hizmete girdiğini açıkladı. Takip et. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi. Mil İli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meltem, 3 projesi kapsamında 6. P, 72 Deniz Karakol Uçağı, 7 Nisan 2023 tarihinde Deniz Hava Komutanlığı Kartepe, Kocaeli'de yapılan törenle hizmete girdi. Deniz kuvvetlerimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Genç Az Subaydan Acı Haber Ana haber ülkelerimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Kayseri'de minibüs şarampole uçtu. iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Kayseri'nin Pınarbaşı içerisindeki feci kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolcu minibüsü şarampola devrildi. Kazada iki kişi öldü. Ağır yaralanan yedi kişi ise tedavi altına aldı. Kayseri'de minibüs şarampole uçtu. İki ölü, yedi ağır yaralı. 7 Nisan 2023-2036 son güncelleme 7 Nisan 2023-2036 Ayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki feci kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada iki kişi öldü, ağır yaralanan yedi kişi tedavi altına alındı. Takip et. Edinilen bilgiye göre Sivas'ın gülün ilçesinden Kayseri'ye hareket eden Harun B. 50 yönetimindeki minibüs, Pınarbaşı ilçesi Karaalka mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı yedi kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Genç az. Ana haber mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi olması şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı herkesi şaşırdı. Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın tamamlanmasının ardından iddia risk yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. Haftayı 3 puan akamadan Galatasaray'ın oranı... Düşerken Beşiktaş karşısında derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı yükseldi. İşte detaylar. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı herkesi şaşırttı. 7 Nisan 2023-19-14 son güncelleme. 7 Nisan 2023-19-14 Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın tamamlanmasının ardından iddia risk yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray'ın oranı düşerken, Beşiktaş karşısında derbiyi kaybeden Fenerbahçe'nin oranı yükseldi. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 27. hafta karşılaşmaları oynanırken haftanın perdesi İstanbul Sporkara gün mücadelesi ile kapandı. 27. haftanın tamamlanmasının ardından idari risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni şampiyonluk oranları. Adana Demirspor 1500.00 Trabzonspor 100.00 Başakşehir 500.00 Beşiktaş 20.00 Fenerbahçe 5.00. Galatasaray. 1.10. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Süper Lig Son Dakika Şampiyonluk Süper Lig. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekrana reis ve diğer haberimize geçiyoruz. İkinci sırada olmasına tepki gösteri MHP adayından istifa et. M.P. E, Karabük Milletvekili adayı, adayı Murat Karagül ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. İkinci sırada olmasına tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi adaylığından istifa etti. 7 Nisan 2023-18-17 son güncelleme, 7 Nisan 2023-18-17. Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterildiği gerekçesiyle adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. Takip et. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'dan önce açıklayacağını duyurmasının ardından aday listesi dün itibariyle açıklandı. Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini il başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi günün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Genç hat Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. videosunda bugün değerli izleyenler, Kırmızı Lisesi'ne yer alıyor, eşine böyle seslendi değerli izleyenler. Kırmızı yer alıyor, eşine böyle seslendi dünya doğa ve doğal kaynakları koruma birliği Kırmızı Lisesi'ne yer alan Başak. Çiftleşme için eşine seslenirken fotokapan foto tarafından kayıt altına alındı. fotokapanın sayesinde e, Başak'ın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu. Kırmızı listede yer alıyor. Eşine böyle seslendi. 7 Nisan 2023-14-29 son güncelleme. 7 Nisan 2023-14-29 Dün... Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, RUCN, Kırmızı Listesi'nde yer alan Başak, çiftleşmek için eşine seslenirken fotokapan tarafından kayıt altına alındı. Fotokapan sayesinde başağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu. Takip et. Doğa Koruma Milli Parklar, 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkarmak ve avcılıkla mücadele çerçevesinde kentin farklı noktalarına çok sayıda fotokapan kuruldu. Kurulan fotokopanlardan birine, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, RUCN, kırmızı listesinde yer alan Başak takıldı. Görüntülerde, Başak uzun süre çiftleşmek için eşini seslenirken yer alıyor. fotokapan sayesinde başağın sesi ilk kez bu kadar uzun süreyle kayıt altına alınmış oldu. İHA Bunlar ilgini çekebilir. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu çok önemli bir e, mesele var deyip paylaşmıştı. Videoyu sosyal medyadan yayınladı. CHPG Başkanı ve Millet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.30'u işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun merakla bekleyen videosunda 418 milyar dolar serisinin ilk filmi birazdan paylaşacağım ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşacağı'nın söylediği ikinci videoda yayınlandı. İşte haberin detaymış. Kılıçdaroğlu çok önemli bir mesele var deyip paylaşmıştı. Videoyu sosyal medyadan yayınladı. 7 Nisan 2023-2136 son güncelleme 7 Nisan 2023 22:12 12 CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 21.30'u işaret etmişti. Kılıçdaroğlu merakla beklenen videosunda 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu paylaşacağını söylediği ikinci videoda yayınlandı. İşte haberin detayları. Takip et. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sevgili halkım, korku dağları sarmış. Çok önemli bir mesele var, hepinizi 21.30'da buraya bekliyorum, paylaşımı sonrası iki video yayınladı. 418 milyar dolar serisinin ilk filmini paylaşacağım. Kılıçdaroğlu, herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçimde çok hayatı. İyi çeteler! Siz hala anlamadınız. Bay Kemal asla yolundan dönmez. Notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: Sevgili halkım, sizden çalınan bir para var. Ham 418 milyar dolar. 20 yılda bin e yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineyi soydu. Çalınan para sizin paramız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. O arada şunu da söyleyeyim, devlette birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. Can düşmanımdır dedim. Bu çetelerden tahsis edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımı anlattım kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacak. Bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını biliyorum. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınmış medyalar ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım, sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. Allah'i biz bu işi yaparız ve yapacağız. 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım. İşte Kılıçdaroğlu, buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler. Notuyla paylaştığı o video. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni sezon koleksiyonu te. haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika HPN'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kocaeli'nde 28 Nisan'da yeni şehir Hastanemizi açıyoruz dedi. Son dakika HPN'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan... Etlik Şehir Hastanesi personeliyle bir araya geldi, iftar programına konuştu. Halen 30.197 yataklı 25 Şehir Hastanesi'nin hizmet verdiğiniz belirten Erdoğan, Hoca Erindeği'deki yeni şehir hastanesinin açılışını ise 28 insana yapılacak yapacağını duyurdu. Erdoğan, "Sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42.500 sağlık personeli alıyoruz. Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanda bitirip hizmete açacağız." dedi. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Kocaeli'nde 28 Nisan'da Yenişehir Hastanemizi açıyoruz. 7 Nisan 2023-20.00 son güncelleme, 7 Nisan 2023-20.32 Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlikşehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iptal programında konuştu. Halen 30197 yataklı 21 şehir hastanesinin hizmet verdiğini belirten Erdoğan, Kocaeli'ndeki Yenişehir Hastanesi'nin açılışını ise 28 Nisan'da yapacaklarını duyurdu. Erdoğan sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42.500 sağlık personeli alıyoruz. Söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmeti açacağız dedi. Takip et. Son 10 dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Etlikşehir Hastanesi'nde sağlık görevlileriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan iftar programının ardından açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde, salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı sağlık hizmetinden mahrum bırakmadık. Ekonomik bakımdan bizden zengin ülkelerde yaşanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı. İnsanlığın son asırda karşılaştığı salgını takdir yaşayan bir organizasyon kabiliyetiyle yönetti. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 13 gibi bir sürede Murat Dilmener ve Pakize Öz hastanesini gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya-Ukrayna arasında sürdürüyoruz. 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık. 6 Şubat sabahı tarihimizdeki en acı günlerden birini yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Şu anda aramızda işte ocan kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz, doktor arkadaşlarımız, hemşirelerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar usanmadan bu mücadeleyi devam ettirdiler ettiriyorlar. 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505'te sağlık personelimiz bulunuyor. İftar soframızda asrın felaketine bizzat şahitlik etmiş bu kardeşlerimiz de var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tıpkı asrın salgınında olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede son derece başarılı bir mücadele vermektedir. 7 binası 731 vatandaşımız tedavi görüyor. Sağlık ordumuz bu süreçte yine en ön saftaydı. 112 umke ve 112 acil sağlık aracımız, 16 bine yakın sağlık personelimizle insanlarımızın yanındaydık. Yaralılardan 2580 ini hava yoluyla, 49 bine yakınını karayoluyla, 327 sini deniz yoluyla diğer şehirlere sevk ettik. Şu anda halen 7731 vatandaşımız yatarak, 1008 kardeşimiz de yoğun bakımda tedavi görüyor. Şehir hastanelerimizin faydasını deprem zamanında da gördük. Yeni şehir hastanesini açıyoruz. Bölgede 124 kamu hastanemizin 13 büyük ağır hasarlıdır bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. 22 sihale göreve devam eden 34 sahra hastanesi kurduk. Toplamda 30.197 yataklı 21 şehir hastanemiz şu an vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Koca elinde 28 Nisan'da yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Salik ordumuzu güçlendiriyoruz. Çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden inşaat çalışmalarımıza laf söyleyenleri de milletimizin vicdanını havale ediyoruz. Bizim yalanlarla aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. İstismar peşinde koşanlar hep kaybetmiştir yine kaybedecektir. Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmeti açacağız. Sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42.500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni müşterilere özel 25 bin Türk Lirası nakit fırsatı. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte. Bu ekranlarda ve diğer haberimizi geçiyoruz. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı meydana geldi. Ölü ve yaralılar var. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de önce silahlı ateş işlemlerden hemen ardından da araç araçla ezme eylemi gerçekleşen sürücünün etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var. 7 Nisan 2023 2304 son güncelleme. 7 Nisan 2023 2307. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de önce silahla ateş açan, hemen ardından da araç araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücünün etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Takip et. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail polisi, Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren bir kişinin eş zamanlı olarak araçla ezme eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda bir turistin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı açıklandı. İsrail basınındaki haberlere göre, çifte saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından saldırılarda bir kişinin öldüğünü, altı kişinin yaralandığını paylaştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda iki yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı. Ne olmuştu? İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve koplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı. İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 havan mermisi atıldığını açıklamıştı. Acil yardım servisi Kızıl davut yapısı, saldırılarda şarapta isabet eden bir İsrailli'nin hafif, bir kişinin de sığına kaçarken yaralandığını paylaşmıştı. İsrail, roket saldırılarının Hamas'ın Lübnan'da konuştuğu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu. İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış. Buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Genç Aspaylar Acı Haber geldi. Önlem amacıyla Dubai yerleşirken araç çarptı. Ankara'nın Karaman Kazan ilçesinde kaza yapan otomobile müdahaleye giden jandarma subayı Kremli Çavuş Tancı Çolak, yola önlem amaçlı duba yerleştirirken dolu dolu nedeniyle kayan bir başka otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Genç hastabaydan acı haber. Önlem amacıyla duba yerleştirirken araç çarptı. 7 Nisan 2023-23.09 son güncelleme. 7 Nisan 2023-23.09 Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde kaza yapan otomobile müdahaleye giden jandarma Assubay Kıdemli Çavuş Tancı Çolak, 33, yola önlem amaçlı Duba yerleştirirken, dolu nedeniyle kayan bir başka otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Takip et. Kaza saat 13.15 sıralarında Ankara, Bolu Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki kişilerde meydana geldi. Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda bir otomobil kayarak kaza yaptı. İhbar üzerine Ayaş ilçe jandarma komutanlığından bir ekip bölgeye gitti. Metrelerce savruldu. Jandarma Assubay Kıdemli Çavuş olarak kaza bölgesinde önlem amacıyla karayolu üzerine duba yerleştirirken, yine dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği başka bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olduğu belirlenen Assubay Pıdemli Çavuş Çolak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta hastaneye kaldırılan Assubay Çolak, doktorların çabalarına rağmen şehit oldu. Sürücü gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bir çocuk babasıydı. Kazaya müdahale ederken şehit olan Assubay Çolak'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Çolak'ın Cuma günü Söğüt Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Elbanköy Şehitliği'ne defledileceği belirtildi. Bunlar ilgini çekebilir. Klod Oturma Grubu 2023 Dış Mekan Koleksiyonu sonuç. Şimdi satın al. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan kurum tüm binalar, araçlar gibi... Periyodik muayene tabi olacaklar dedi. Çevre Çecilip ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme toplantısının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Baykar gibi kurumlarla enkaz ve hasar tespit yapabilecek insansız hava ve kara araçları geliştirmek için çalışma yapacaklarını duyurdu. Araç muayene istasyonları gibi binalarda periyodik olarak muayene tabi tutulacağını kaydeden kurum, Tüm yapılar için bina kimlik belgesini hayata geçireceğiz dedi. Bakan kurum duyurdu, tüm binalar araçlar gibi periyodik muayeneye tabi olacaklar. 7 Nisan 2023-1941 son güncelleme, 7 Nisan 2023-1953. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu değerlendirme toplantısının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan kurum, Baykar gibi kurumlarla enkaz ve hasar tespiti yapabilecek insansız hava ve kara araçları geliştirmek için çalışma yapacaklarını duyurdu. Araç muayene istasyonları gibi binaların da periyodik olarak muayeneye tabi tutulacağını kaybeden kurum, tüm yapılar için bina kimlik belgesini hayata geçireceğiz, dedi. Takip et. Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli kurulu değerlendirme toplantısında kapanış konuşması yaptı. Kurumun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde, afet bilgisi derslerini tüm kurumlarında yaygınlaştıracağız. İletişimin kesintisi sağlanması için mevcut baz istasyonlarının depreme karşı güçlendirilmesi, tüm iletişimin tek elden AFAD koordinasyonuyla yapılması kararı alınmıştır. Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Depremi her zaman milli güvenlik meselesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. İklim krizi ile karşı karşıyayız. Tüm dünyanın etkilendiği bir olay. Marmara Denizi'nde müsilaj, sel hareketleri bu krizin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Riskli binaların tespitleri tamamlanacak. Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz. Binayı yapabilecek bir kime sahip mimar ve mühendisler çalışmalara imza atacak. Dere yatakları veya heyelan taşkın riski olan yerlerdeki binaların tespitleri tamamlanacak. Uygun alanlar için kamulaştırma sürecini tamamlayacağız hastane, okul gibi kamu hizmeti veren binaları riskli bölgelerden kaldırma taşıma ve güçlendirme sürecini hayata geçireceğiz. Kararlarımızı aldık. Uygulamalarımızı şehrin doğasına göre tasarlamak suretiyle adımlarımızı atacağız. Büyük baraj yapılarında yapı izleme sistemleri kuracağız. Türkiye bina envanterini hazırlayacağız. Özel ve nitelikli yapılarda otel ve AVM gibi termik santrallerde baraj yapımlarından yapı izleme sistemi kuracağız. Bu yapıların inşa edilmesini bu sistem takip edecek. İnsansız hava ve kara araçları geliştirilecek. Afet zamanında oluşan hasar ve hasar tespiti için dijital veri havuzu oluşturulacak. Yine boyutları ve ergonomisiyle gerektiğinde binalara yaklaşacak, enkaz ve hasar tespiti yapacak insansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Hem Baykar hem de diğer insansız hava aracı geliştiren kuruluşlarımızla bu enkazda ve hasar tespitinde çalışacak insansız araç geliştirme çalışması yapacağız. Binalar periyodik muayene tabi tutulacak. Yapı sağlığı izleme merkezinde yeni yapıların statikleri gibi her bilginin içerisinde olduğu bina kimlik belgesini hayata geçireceğiz. Eski binalarda da bunu yapacağız. Türkiye'deki tüm binalar aynı araç muayene istasyonları gibi periyodik muayeneye tabi olacak. Bu binaların incelenmesi düzenli olarak yapılacak. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni müşterilere özel 25 bin Türk Lirası nakit fırsatı hangi kredi nokta? Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir Şu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yaptı son anketi rekor gelebilir diyerek duyurdu değerli izleyenler. 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik rakam se84 Seçime günler kalan kara kulislerine yakından gelenlerin bir anket daha yayınlandı. Metropol araştırmanın kurucusu Özel Sencar. Sosyal medya hesabından 14 Mayıs 8 seçimlerde oy kullanacak mısınız sorulu anketin cevaplarını seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir notuyla duyurdu. Yaptığı son anketi rekor gelebilir diyerek duyurdu. 14 Mayıs seçimleri öncesi kritik rakam %84. 7 Nisan 2023 1644 son güncelleme 7 Nisan 2023 16 Eylül. Seçime günler kala Ankara kulislerini yakından ilgilendiren bir anket daha yayınlandı. Metropol Araştırmanın kurucusu özel Sencar, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'taki seçimlerde oy kullanacak mısınız sorulu anketin cevaplarını seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir notuyla duyurdu. Takip et. Seçimlere 37 gün kala siyaset kulislerine damga vuracak bir anket sonucu daha yayınlandı. Metropol Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanacak mısınız, anketinin sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir, diyen Sencar'ın yaptığı paylaşımın sonuçları ise oldukça dikkat çekti. Ankete katılanların %84, 1'i bu seçimde kesinlikle oy kullanacağını belirtirken %0, 7'si kesinlikle oy kullanmayacağını ifade etti. Sonuçlara göre, büyük ihtimalle oy kullanacağım diyenler %11, belki oy kullanacağım diyenlerin oranı %2,4 oldu. Büyük ihtimalle oy kullanmayacağım yanıtını verenlerin oranı ise %1,5 olarak belirlendi. İlginizi çekebilir. 39 gün kala son seçim anketi. Memleket Partisi'nin oy oranı. Wörter's'ten çok konuşulacak Muharrem İnce analizi. Anket sonucu açıklayıp. Bir tek veri yok deyip duyurdu. Kılıçdaroğlu. Son ankette Muharrem ince detayı. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. İyi Parti detayı dikkat çekti. Sencar'ın paylaştığı anketin verilerine göre kesinlikle oy kullanacağını söyleyenler AK Parti seçmeninde %88,9, CHP'ye oy verenlerin %90'ı kesinlikle oy kullanacağını söyledi. HDP'de %81,5, MHP'de ise %82,5 oldu. Kesinlikle oy kullanacağını belirtenler arasında en düşük oranın ise %75, iki ile iyi partililerde olması dikkat çekti. Bunlar ilgini çekebilir. Ya 1. Dünya Savaşı hiç yaşanmamış olsaydı? Ve değerli isteyenler bu haberimizle birlikte tarihhaber.com ana haber bülten sonra geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarihhaber.com'a bekleyin. Sistemize yer alan reklamlara da tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutluluğa, huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar derin sonuçlar.